Kesirlerde bölme işlemi sunumuna hoş geldiniz. Hemen başlayalım. Size kesirleri bölme yöntemini göstereceğim. Bir kesri bir kesre nasıl bölüyoruz? Bu aslında kesirlerle çarpma yapmaktan daha zor değildir. Mesela size 1 bölü 2, bölü 1 bölü 2'yi sorsam veya herhangi başka iki kesin birbirine bölümünü sorsam. Bu işlem bölünenin bölenin tersiyle çarpılmasıyla aynı şeydir. Yani şöyle göstereyim, 1 bölü 2 bölü 1 bölü 2 eşittir 1 bölü 2 çarpı 2 bölü 1. Yani ikinci 1 bölü 2'nin tersini aldık. Ve çarpma dersinden 1 bölü 2 çarpı 2 bölü 1'in de 2 bölü 2'ye veya kısaca 1'e eşit olduğunu biliyoruz. Ve aslında bu çok mantıklı çünkü bir sayıyı kendisine bölersek her zaman 1 buluruz. Nasıl 5 bölü 5 veya 100 bölü 100 sonucu yani bu işlemlerin sonucu nasıl 1 ise 1 bölü 2 bölü 1 bölü 2 de 1'dir. Yani bu kadar basit. Peki 2 bölü 2 nedir? Bir düşünelim. 2 bölü 2 1'dir. böyle değil mi? Ama bu aynı zamanda 2 iki çarpı 2'nin tersidir. Yani 1 bölü 2. Bu da eşittir 1. Evet, bunu size göstereceğim. Birkaç örnek daha çözüp, size kesirlerle bölmenin, yani tersiyle çarpmanın çok da zor bir işlem olmadığını göstereceğim. Evet, 12 bölü 4 nedir? Bunun cevabını biliyoruz ama ben size bunun 12 çarpı 1 bölü 4 ile aynı şey olduğunu göstereceğim şimdi. 12 bölü 1 çarpı 1 bölü 4. Eşittir 12 bölü 4. Bu da eşittir 3. 12 bölü 4 kesri 12'yi 4'e bölmenin bir başka şekilde ifadesidir. Aynı noktaya, aynı sonuca dolambaçlı bir yoldan ulaşmamızı sağlar. Yani kulağımızı tersten göstermek gibi bir şey. Evet, bir sayıya bölmek o sayının tersiyle çarpmakla aynı şeydir. Tekrar edeceksek, a sayısının tersi 1 bölü a'dır. Buna göre mesela 2 bölü 3'ün tersi 3 bölü 2'dir. Veya 5'in tersini bulmak istediğimizde 5, 5 bölü 1 ile aynı şey olduğu için tersi de 1 bölü 5 olur. Evet şimdi kesirlerle bölme soruları yapalım. 2 bölü 3 bölü 5 bölü 6 nedir? Bunun artık 2 bölü 3 çarpı 6 bölü 5 ile aynı şey olduğunu biliyoruz. Bu da eşittir 12 bölü 15. Payı ve paydayı da 3 ile sadeleştiririz ve bu da 4 bölü 5 eder. Güzel, bir tane daha. 7 bölü 8 bölü 1 bölü 4. Bu da eşittir 7 bölü 8 çarpı 4 bölü 1. Değil mi? 1 bölü 4'ü ters çevirdik. 1 bölü 4'e bölmek 4 bölü 1 ile çarpmakla aynı şeydir. Yapmanız gereken sadece bu. Burada çarpma dersinde öğrendiğimiz bir kısa yolda kullanabiliriz, buradaki 8 bölü 4 eşittir 2 deriz. Burada da 4 bölü 4 eşittir 1 deriz ve bu işlemin sonucu da 7 bölü 2 oldu. Ve bu bir bileşik kesir, çünkü payı paydasından büyük. Bunu tam sayılı kesir olarak yazmak istersek, 7'de 2, 3 kere var ve kalanımız 1 Demek ki 3 tam 1 bölü 2'ymiş. Bunu iki türlü de yazabilirsiniz. Ben bunu bu şekilde bırakmayı tercih ediyorum çünkü böyleyken işlem yapması daha kolay. Evet, bol bol örnek çözelim. Bir tane daha eksi 2 bölü 3 bölü 5 bölü 2. Bu da eksi 2 bölü 3 çarpı 5 bölü 2'nin tersi yani 2 bölü 5 ile aynı şey. 3 bölü 2 bölü 1 bölü 6 diyelim şimdi de. Bu da 3 bölü 2 çarpı 6 bölü 1 ile aynı şey. Artık anlamaya başladığınızı düşünüyorum. Bakalım birkaç örnek daha yapalım. Tabii ki durdurup bu sunumu tekrar izleyebilirsiniz. Böylece kafanızı iyice karıştırabilirsiniz isterseniz. Evet, eksi 5 bölü 7, eksi 5 bölü 7 bölü 10 bölü 3'ü bulalım. Bu da ne yapacak? Eksi 5 bölü 7 çarpı 3 bölü 10 demek. Tersiyle çarptım. Her defasında, her seferinde bu işlemi yapıyoruz. Evet, eksi 5 çarpı 3, eksi 15, 7 çarpı 10 eşittir 70. Payı ve paydayı da 5 ile sadeleştirirsek, eksi 3 bölü 14 elde ettik. Burada da sadeleştirme yapabilirdik. 5'e bölüp 2 derdik ve eksi 3 bölü 14 bulurduk. Evet, bir iki soru daha yapalım. Artık anladığınızı sanıyorum. 1 bölü 2 bölü eksi 3. Burada bir kesri, bir doğal sayı ve tam sayıya böldüğümüzde ne olur? Herhangi bir doğal sayıyı kesir olarak yazabileceğimizi biliyoruz. Yani bu 1 bölü 2 bölü eksi 3 bölü 1 ile aynı şey. Ve bir kesirle bölme, kesirin tersiyle çarpma demek. Evet, şimdi terimlerin yerlerini değiştirelim. Eksi 3 bölü 1 bölü 2. Aynı işlem. Eksi 3 eşittir. Eksi 3 bölü 1 bölü 1 bölü 2. Bu da eksi 3 bölü 1 çarpı 2 bölü 1 demek. Cevap eksi 6 bölü 1 yani kısaca eksi 6. Şimdi size bunun biraz mantığını anlatayım. 2 bölü 1 bölü 3'e bakalım. Bunun 2 bölü 1 çarpı 3 bölü 1'e eşit olduğunu biliyoruz. Bu da 6 etti. Peki 2, 1 bölü 3 ve 6 arasındaki ilişki nedir? Şu şekilde düşünelim. 2 pizzam olduğunu varsayalım. İki tane pizzam var. Şurada iki tane pizza olsun. Ve bu iki pizzayı üçte birlere böleceğim. Üçte birlere böleceğim. Yani her pizzayı üçe böleceğim. Küçük bir Mercedes işareti gibi oluyor böyle. Buna göre her pizzayı üçe böldük değil mi? Kaç parça elde ederim? Bakalım, sayalım. Bir, iki, üç, dört, 5, 6. 6 parça. Evet, beyninizi iyice yormak için bir örnek daha yapalım. Eksi 7 bölü 2, bölü, eksi 4 bölü 9. Bu eksi 7 bölü 2 çarpı, eksi 9 bölü 4 demek, öyle değil mi? Eksi 4 bölü 9'un tersiyle çarptık. 9 çarpı 7, eksi 7 çarpı, eksi 9. 9 çarpı 7 eksi 7 çarpı eksi 9 eşittir artı 63 ve 2 kere 4 de 8. Evet, umarım kesirlerle bölme hakkında yeterince bilginiz olmuştur oluşmuştur ve artık alıştırmaları yapmaya hazırsınız. İyi eğlenceler.